olta ipi ve misinası neden dolaşır çözümleri neler olta ipi ve misinasının dolaşması özellikle balıkçılıkta yaygın bir sorundur bunun temel olarak iki nedeni vardır İlk olarak olta ipi ve misinası yeterince sıkı değilse dolaşır olta ipi ve misinasının yeterince sıkı olmaması özellikle uzun süreli kullanımdan sonra dolaşmalarına neden olabilir bu sorunu çözmek için, olta ipi ve misinası sıkı bir şekilde sarılmalı ve depolanırken düzgün bir şekilde sarılmalıdır. İkinci neden ise karşıdan esen rüzgardır. Rüzgarlı havalarda, olta ipi ve misinası dolaşabilir. Bu sorunu önlemek için, balık avlarken rüzgar yönünü dikkate almalısınız. Daha kalın bir olta ipi veya misinası kullanarak rüzgara olan direnci arttırmalısınız. Olta ipi ve misinası dolaşmasını önlemek için kullanılacak yöntemlere gelirsek. Ota ipi ve misinasını düzenli olarak kontrol edin ve gevşek kısımları sıkılaştırın. Ota ipi ve misinasını düzgün bir şekilde sarmak için, bir makara veya sarma aparatı kullanın. Ota ipi ve misinası kullanmadan önce iyice gerin. Rüzgarlı havalarda daha kalın bir olta ipi veya misinası kullanın. Bu yöntemler, olta ipi ve misinası dolaşmasını önlemeye yardımcı olabilir ve balıkçılık deneyiminizi daha keyifli hale getirebilir.